Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür Çetin bugün günlerden özel bir gün neden 23 Nisan 2021 tarihindeyiz ve Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir bayramı bugün kutlayacağız Her ne kadar sokağa çıkma yasağı olsa da aslında önemli bir gün ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek özel gün 23 Nisan Biz de teknoloji oku olarak bugün böyle sembolik bir şeyler yapalım dedik ne yapılıyor Biliyorsunuz 23 Nisan'da koltuklar, işte makamlar çocuklara bırakılıyor. E, tabii 23 Nisan'da bunu yapamayacağımız için biz bir gün önceden çekiyoruz bu videoyu. Ve bugün e, genç editörümüz Mehmet Kaan'a ben koltuğumu bırakacağım. E, tabii sembolik olarak bir şey yapacağız ama şimdi onun yanına bir gidelim. Gelin beni takip edin. Onun yanına bir gidelim ve ben ona ofisyon anahtarlarını da vereceğim. Sadece koltuğu da değil anahtarları da vereceğim ve... E, Güzel bir 23 Nisan kutlaması yapacağız. Nasılsın Mehmet? İyiyim siz nasılsınız? Nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ne yapıyorsun e, bakalım? burayı inceliyordum bugün. Nedir bu? Celestron yazısı evet, üzerinde. Celestron bir tane mikroskop aleti. Bir dahaki videolarda abone alırsanız görürsünüz. Abone olmazsak göremeyecek miyiz? Abone olmazsanız bildirimi göremezsiniz. <gülüyor> tamam. Peki şimdi ben sana dur, anahtarı vereyim önce. Bak şimdi bunlar ofisel anahtarları. Tamam mı? Koltuğumu da sana vereceğim, ofisi de sana bırakacağız. Evet. Ee, ne düşünüyorsun 23 Nisan için? 23 Nisan Atatürk'ün bize armağan ettiği tüm dünyanın çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum. Yani 23 Nisan çocukların çok mutlu olduğu o zaman tabii çocuklar savaştaydı. Şimdi, tabii şu an sokağa çıkmaya sağ olmasaydı daha güzel el ele kol kola. Yine el ele kalkalı olmazdı ama değil mi? Mesela evet. pandemiden önce yani koronavirüsten önce siz ne yapıyordunuz? Mesela okullarda Koronavir neler yapıyordunuz? Türk bayraklarını asıyorduk. Türk bayraklarını dalgalandırıyorduk. Sonra 23 Nisan şarkısını söylüyorduk. Böyle bu tarz evet. etkinlikler evet. yapıyordunuz. He? Güzel. İnşallah yine o günlerde gelecek ya. Şu evet. koronavirüs belasını bir def edelim. Şu aşağı olsun herkes. O zaman daha güzel olacak değil mi? Evet. Şimdi o zaman ben koltuğumu bir vereyim Mehmet'e bakalım Mehmet sen ne yapacaksın ortalıkta bir böyle bir onu yapın bunu yapın emirler yağdıracak mısın ne yapacaksın yaparız işte emirler. <gülüyor> tamam o zaman geçelim bakalım koltuğa. Alo? Efendim? Nasıl ya? Bilgisayar mı bozulmuş? Ya siz halledersiniz ne olacak? Ya görüşürüz siz halledin vay vay. Osman ne yapıyorsun bakalım? Ya şu anda sistem çöktü de onu açılsın diye bekliyorum ya. Ben görüyorum da senin yayınladığın haberler hiç görülmüyor. Neden acaba? Valla reis bilmiyorum ki ben de onu düşünüyorum sabahtan beri işte. Niye okumuyor o haberler? Biraz daha yani etkileşime yani? geç ya. Etkileşime geçeyim ya. Şöyle açılsın da bir. Ondan sonra sistem de kendine geldiği zaman ben de etkileşime geçeceğim beysiz. Tamam. Mı? O iş bende yani. O zaman Ama Twitter'daki şşş. şeylere bak. Twitter'ı bırak da çoğu Oğuz var ya hiç çalışmıyor. Nasıl ya? Orada oturup duruyor sabahtan değilim. Oğuz çalışmıyor musun Osman'ın şikayeti var. Benim söylediğim niye söyledin lan? Seni söyledim itirafat mı? Bak ya de tam olarak Efendim, Bir karıştırma oldu oraya. Ben bir şey demedim ya bir şey yok ya. He tamam o bir şey dememiş çalışmıyorsun diye duydum Ya işte günde 4-5 video zor bitiyor Vay Osman evet. yalancı mısın bakalım 5 videonun 4-5'i bir tane video, video zaten dergine yani. Diyorlar ki bir evet. tane video giriyorlarmış Yedekliyoruz ama onu da unutmasın. İşe gelmediğimiz için cepten giriyoruz. Vay. Osman o zaman kandırıkçı mı çıktım bakalım. Adam işe gelmiyor diyor reis. Daha ne desin. Videoları yedekliyormuş edeyim. ama. Ya reis bana mı inanıyor ona mı inanıyor şimdi ya burada. Düzgün çalışın ikiniz de bakayım. Tamam emredersin. Tamam reis o zaman ben başka oyun açayım ne yapayım? Evet arkadaşlar 23 Nisan'da koltuğumu ben... Ve ofisin anahtarlarını Mehmet Kanan'a bıraktım. Nasıldı Mehmet? Güzel Biraz mi? böyle terörleştirmişsin gibi böyle sanki. Biraz nabız <gülüyor> Ama iyi değil mi? İyi. E işte o zaman i̇yi. sen de büyüdüğün zaman böyle güzel bir ekibin, değerli arkadaşlarla beraber çalıştığın bir işte inşallah güzel bir işin şey olur diyelim. Ve bir kez daha hem senin nezdinde hem diğer tüm bizi izleyen çocukların nezdinde bu güzel günlerinde 23 Nisan'larında kutlamış olalım. Tüm çocukların buradan 23 Nisan'ı kutluyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, teknolojik ve sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.